Arkadaşlar merhaba, iddia Tahmin okupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bültende bulunan birkaç maçın analizini yaptım ve sizlerle beraber canlı analiz yapacağız. 6 tane maçımız var, aklınıza yatarsa oynayın değerlendiriniz, aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeyin arkadaşlar bugün pazartesi biraz sıkıntılı olabilir. Dünkü maçlarımız e, yani üst dediğimiz maçlar maalesef 2-0'da 1-1'de kaldı. Erzbirger gegen Esbjerg maçı arkadaşlar 2,5 üst dedik. Maalesef penaltı kaçtı. Direklere vuruyorlar. Piazt Zagłębie Lubin maç 1-1'de kaldı. Dakika 14'te maç 1-1, dakika 90 1-1. Yine aynı şekilde Kopenhag dakika 25 ve 27'de bulduğu iki golle eee 2-0'ı yakaladı maalesef. Maçı üste götürmedi. Tek yan olduğumuz Berşot maçı oldu arkadaşlar. Berşot hakikaten ee, hayal kırıklığı uğrattı bize dün. Maalesef istediğimizi alamadık. Standart lig arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var ve üst olacak demiştim. Maç 2-2'de kaldı. Ben kuponumda ev sahibinin bir buçuk üstünü aldım dedim. Yalnız bazı arkadaşların kafası karışmış. Arkadaşlar yaptığımız analizleri videoları dikkatli izlemediğiniz için bazı püf noktalarını kaçırıyorsunuz. Ben analiz yapıyorum. Mesela diyorum ki standart dikmeşanın maçı hem karşılıklı gol var olur hem maç üste gider. Yalnız ben kuponumda bu şekilde değerlendireceğim yüksek oran olduğu için. Mesela karşılıklı gol varın oranı 157 idi. Üstün oranı şöyle göstereyim üstün oranı da idi arkadaşlar ama ben takım golüne girdim. Mesela standart lig 1.5 gol atar yani 2 gol atar 1.5 üstünü aldım. 1.80 den 1.85 değerlendirdim. Videoları dikkatli izlerseniz kazanırsınız. Ostende Gent maçı arkadaşlar yine 2.5 ve karşılıklı gol var dedim. O da başarılı bir şekilde geldi. Maalesef rolling kuponumuz Antalya Spor tek golünden yattı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugünkü maçlarımıza hemen geçelim. Vakit kaybetmeden pazartesi. Pazartesi diyorum. Pazartesi arkadaşlar. Evet ilk maçımız Sochi-Akmar maçı. Ahmet grozny maçı arkadaşlar. Hemen Excel'imizi açtık ve Sochi maçını bulduk. Oranlar ne diyor arkadaşlar? 2.10, 2.85, 2.45. Hemen diğer Excel'imize geçtik. 2.10, 2.85 2.82 2.45 miydi? Bir saniye pardon, pardon. Acele ediyorum arkadaşlar. 2.85 2.45 tamamdır. 2.45 Burayı iyi izleyen arkadaşlar. Excel ne diyor? Bu bir tahmindir arkadaşlar. Tahminini sunuyor. Karşılıklı gol var olacak diyor. Ama maç alt bitebilir diyor. Yani maç 2-3 golde kalır. Bizim bu maçla ilgili alacağımız en ideal tahmin 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 oran. Yani karşılıklı gol varını da alabilirsiniz. 1.75 oran. Yani 1.75 oran da fena oran sayılmaz. Ama e, 2-3 gol en ideal tercihimiz bana göre. Tabi dileyen 1.75'i değerlendirebilir. Karşılıklı gol var. İkinci maçımız Trabzonspor-Sivas'ın. Hemen o maçımıza da geçelim. Analizini yapalım. 1.70.3.43.30 arkadaşlar. 1.70.3.43.30. Ben bunları daha önce hazırladım. Kontrol ettim. Fakat size şimdi canlı sunuyorum arkadaşlar. Yine Excel'imiz ne diyor arkadaşlar? Maç üste gidecek diyor. Maç üst biter diyor. Yalnız ben bugün üstü almayacağım. Niye? diye soracak olursanız Abdullah Avcı'dan dolayı yani Başakşehir'deyken de biliyorsunuz maç 1-0'a kilitliyordu maçı ne üst oluyordu ne karşılıklı gol var oluyordu sadece Başakşehir'e bahis alınabiliyordu Trabzonspor'da da aynı şekilde son 2 haftada arkadaşlar 1-0-1-0 şöyle göstereyim ben detaylı bir şekilde şöyle detayını açayım Son iki maçına bakın arkadaşlar. Ankara gücünü 1-0 yendi. Erzurum'u 1-0 yendi. Bu Abdullah Avcı dönemi arkadaşlar. Bu yüzden 2.5 e, üstüne gitmeyeceğim. Mas sonu 1 alacağım. bir kuponumda. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Polonya Ekstra Saliği'nden Pogon-Stal-Milek maçı saat 20'de başlayacak. Hemen onu da bulalım. Evet Pogon maçı. Şöyle oranı göstereyim ben. 1.40-3.44-4.25 İkinci Excel'imizde geçelim. 1.40-3.44-4.25 Yine Excel'imiz karşılıklı gol var diyor %100 arkadaşlar. tabii ki %100 diye bir şey yok ama Excel'imizin sunmuş olduğu tercihtir bu. Maç üste gidecek ve karşılıklı gol var. 9 tane maç oynanmış. 3 maç 1'den 1, 3 maç 0'dan 1 bitmiş arkadaşlar. 1 maç 2'den 1 bitmiş. Bakın 2'den 1 de bitebilir bu maç. İki maçta ikiden iki bitmiş. Yani iki bitme olasılığı çok çok düşük bir olasılık ama bitebilir de. Yalnız ben taraf bahsine girmeyeceğim. Karşılıklı gol varını değerlendireceğim bir kuponumda. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti birinci liginden Slovan-Liberek-Slovaçka maçı saat 20'de başlayacak. Hemen Slovaçka maçını bulalım. Evet 2.2.82.65 Şurada 2.2.82.65 Diğer Excel'imize geçelim. 2.2.82.65 Evet maçımız üst arkadaşlar. Üst oranı da gayet çok çok iyi. 1.80 oranı var. Şöyle göstereyim ben. 1.80 oranı var arkadaşlar. Tabi bu sunduğumuz 6 maçı tek kuponda oynamayın. Biraz sıkıntı yaratıyor ona göre. 2-3 maçı bir araya getirip arkadaşlar kupon şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Evet Suvlovan-Liberek maçını da geçtikten sonra hemen bir diğer maçımıza geçelim. Romanya 1. Liginden Craivo-Gazmeta maçı saat 20'de başlayacak arkadaşlar maç. Hemen bulalım maçımızı. 1.35-3.35 diğer exere geçelim. 1.35 3.75. Şuradaki değerleri takip edin arkadaşlar. 1.35 miydi bir saniye? Evet 1.35 3.35. 1.35 3.30 pardon 3.30. Evet maçımız üst. Ve karşılıklı gol var. Tabi ki biz üstüne aldık bu maçın 1.62 oranda. Şöyle göstereyim. Dileyen maç sonucunu bir de alabilir arkadaşlar. Tabi ben ee, tavsiye etmiyorum. Maç sonu biri. Ben direkt üstü aldım. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Arhus maçı var arkadaşlar. Bronby ile 2, 3, 2 Şöyle gösterelim. Arhus Bronby. 2 3 2, Evet arkadaşlar yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz maç tabii ki biz üstünü alacağız tabii bu maçta benim dikkatimi çeken arkadaşlar ilk yarı 2 şöyle göstereyim ben dileyen onu da değerlendirebilir 2.95 oranı var. Zaten tek maçta oynanabiliyor bu maç. İlk yarı oranı 2.95 ilk yarı 2. Bunlar tahmindir, olasılıktır. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bu şekilde. Ama ideal tercihimiz üst. 1.45. Son maçımız Şarlıo-Ykorji Belçika Pro Ligi'nden saat 22:45'te başlayacak. Hemen o maçımızı da bulalım. 1531390 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet. 1531390. Excel'i açalım. 150 350 3.90. 15313 pardon ya. Vallahi aklımız karıştı. 3.13.90 Evet. Maçımız karşılıklı gol var arkadaşlar. Bu maçımızı da karşılıklı gol var alabiliriz. Şöyle gösterelim. Karşılıklı gol var oranı 1.50. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. Kuponumuzu verelim. Ve e, videomuzu bitirelim hemen. 2.42 orandan oluşuyor. Trabzonspor maç sonucu bir arkadaşlar. Arhus Brandby iki buçuk üst. Tabii ki aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şans, bol kazançlar arkadaşlar.